Bu videoda birim vektörler hakkında konuşmak istiyorum. Birim vektör belli bir yönü olan ve uzunluğu 1 olan vektörlere denir. Örnek verecek olursak, bir birim vektörümüz olsun. Vektör A diyelim, hemen. Ve bu vektör yatay düzlemdeki her 3 birim için dikey düzlemde 4 birim gidiyor olsun. Bu vektör hakkında başka ne biliyoruz? Uzunluğunu bulabiliriz vektör A'nın uzunluğunu şu şekilde gösteriyoruz. Vektör A'nın uzunluğu. Gelin bunu görselleştirelim, görsel olarak izah edelim. Yatay olarak her 3 birim için 4 birim dikey yönde gidiyoruz. Yani A vektörü bunun gibi bir şey oluyor. Böyle bir şey işte. Peki vektörün uzunluğu nedir? Uzunluk derken bunun kaç birim ölçüsünde olduğundan bahsediyoruz. Ve uzunluğunu bulmak için Pisagor teoremini kullanabiliriz. Vektör A'nın uzunluğu, diğer iki kenarın karesinin toplamının karekökü olacak. Yani vektör a, bu dik üçgenin hipotenüsü. Dolayısıyla bu 3'ün karesi artı 4'ün karesi. ya da şöyle diyelim. karekök, 9 artı 16, yani 25'in karekökü olacak ki, bu da 5'e eşit. Belki Pisagor teoremi konusundan da hatırlayacağınız gibi bu aslında 3, 4, 5 dik üçgenidir. Bu kenarın uzunluğu 5'tir. Yani vektör A'nın uzunluğu eşittir 5. Açıkça görüyoruz ki bu vektör bir birim vektör değil. Bu vektörün uzunluğu birden büyük. Peki, biz bu vektörle aynı yöne sahip olan bir birim vektör yapmak istiyoruz diyelim. Yani vektör a ile aynı yöne sahip olacak ama uzunluğu sadece 1 olacak. Daha doğrusu istediğimiz şey, yönü vektör a ile aynı olan ama uzunluğu onun uzunluğunun 5'te biri yani 1 olan bir vektör. Peki bunu nasıl yaparız? Eğer elimizdeki tüm bileşenlerin aynı şekilde 5'te birini bulursak, Burada vektör a'yı belirleyen bileşenlerden bahsediyoruz. Ya da başka bir deyişle, a'nın bileşenlerinin her birini a'nın uzunluğuna, a'nın uzunluğuna yani 5'e bölersek, bu birim vektörü yaratmış oluruz. Bunun birim vektörü olduğunu belirtmek için de, üstüne bir ok yerine şapka koyuyoruz. Aslında hiç kafamızı karıştırmayalım ve başka bir isim verelim buna. U olsun. Onun birim vektörü olduğunu, herhangi bir vektör olmadığını göstermek için de üstüne şapka koyalım. Ok yerine şapka varsa bu demektir ki vektörümüz bir birim vektör, yani uzunluğu 1. Birim vektörü şöyle yazabiliriz. A'nın her bir bileşenini A'nın uzunluğuna böleceğiz. Yatay olarak 3 ve dikey olarak da 4. Ve her ikisini de yine A'nın uzunluğuna bölüyoruz. Bu eşittir. Burada a'nın uzunluğunu 5 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla 3 bölü 5 yatay olarak ve dikey olarak da 4 bölü 5. Bunun sağlamasını da yapabiliriz. Bu iki bileşenle a'nın bileşenleri aynı orana sahip. Bu nedenle aynı yönde olacaklar. Ama bu sefer u'nun uzunluğu 1 olacak. Sağlamasını yapalım. Birim vektör u. Şapkasını da düzeltelim. Bu birim vektör u'nun uzunluğu nedir? Bu iki bileşenin karelerinin toplamının karekökü. Yani 3 bölü 5'in karesi, 9 bölü 25 artı 4 bölü 5'in karesi. Yani 16 bölü 25. Bu ne eder? 9 artı 16 eşittir 25. Yani 25 bölü 25'in karekökü. Yani kök 1 olacak. Uzunluk zaten sadece pozitif olabilir. Sonucumuz eşittir 1. Tam olarak bizim beklediğimiz gibi. Vektörel ile aynı yöne sahip ama uzunluğu 1. Bu nedenle de birim vektör